Evet. Merhaba Eylenplan takipçileri. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Türkiye Demleme Şampiyonası hazırlık serimize bu videoyla başlıyoruz. Bu videoda e, Kernel Coffee'den Ahmet ile bir röportaj yaptık ilk röportajımız. Benim bu kanalda ilk kez ev dışında çekim yaptığım ve ilk kez bir röportaj yaptığım bir video oldu. Dolayısıyla bol bol batırdık. Mikrofonun kablosunu götürmeyi unuttum. Mikrofonu kullanamadık. Üstüne GoPro ayarlarını biraz yanlış yaptık. Dolayısıyla geniş planlarda bilmeyenler açı türleri videosuna baksın. İkili planlarda normal tekli planlardan çok daha fazla gren olduğunu göreceksiniz. Bu kusurları affedebileceğinizi umuyorum. İlk videomuzda Ahmet'le bir tanışma röportajı çektik. Daha sonra Orta ve diğer katılımcı Mustafa ile de benzer bir röportaj yapıyor olacağız. Sonra kahvelerini nasıl seçtiklerini ve bu kahveleri nasıl yarışmaya hazırladıklarını ve en sonunda sunumlarını nasıl çalıştıkları üzerine bir seri yapıyor olacağız. Bu süreçte sizin de ek merak ettiğiniz şeyler olsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ahmet ve Mustafa ile bunları konuşuyor olalım. Bunun haricinde lafı fazla uzatmadan röportaja geçelim diyorum. Eylem Plan takipçileri hoş geldiniz. Ev dışında bir ortamda ilk kez bulunuyorum. Ben de biraz garip hissediyorum. İlk defa da konuğum var. Heyecanlı bir ortam. Kenner Coffee'deyiz bugün Kadıköy'de. Bir önceki duyuru videosunda bahsettiğim Türkiye Demleme Şampiyonası'na. Hazırlanma videolarının ilçindeyiz. Yanımızda Ahmet Sayit var ama bir adın daha vardı sanki. İkinci adım Said zaten. <gülüyor> evet işte müthiş nasıl hazırlanmış. <gülüyor> evet, evet, Ahmet olmadı. birazcık seni tanıyalım. <gülüyor> Kahve dışında lütfen doğru adınla da başlayalım. Söz sende. Ahmet kimdir? Öncelikle ismim Ahmet Sayit. <gülüyor> Soy ismi Buat ee, Onun dışında Ahmet aslında üniversite için İstanbul'a gelmiş bir öğrenciydi. Değil mezun oldun mu? Daha olamadım. Okay. Daha olamadım. <gülüyor> Bölüm neydi? Hukuk. İstanbul Müthiş, Üniversitesi okay. evet ama o toplara hiç girmeyelim biz. Tamam bence. tamam kapattık. O alanlara <gülüyor> meraklıydım. Ha. Diğer hobi olarak da aslında sinema ve kitaplarla edebiyatla aslında bayağı içilinçliyim. Bu bu arada biz Ahmetle normalde hiç böyle bir diyalogumuz olmadığı için <gülüyor> ikimiz de ilginç hissediyoruz evet. böyle ara, ara. Peki kahve yolculuğu nasıl başladı? Nasıl gidiyor? Onu konuşalım. Aslında okuduğum bölüm birazcık e, zor bir bölüm. Sabahlara kadar ders çalıştığımız, evet, e, ders çalıştığımız bir bölüm. Doğal olarak benim de kahve ihtiyacım vardı, ayakta kalmak için <gülüyor> içici olarak başladım. Evet, i̇çici olarak Hı. başladım. Ondan sonra böyle madem bu kadar içiyoruz, bari hem hem hobi olsun, hem biraz ek gelir olsun, hem biraz ortamla değişikli olsun diye bir de çalışmak istedim. İşte Cup of Joy'da başladım orada barista olarak. Ondan sonra da bugünlere kadar geldik böyle yavaş yavaş işte kariyer oldu. Kendi işimizi kurma planları dahil oldu işin içine. Ama genel olarak hobi olarak başladı aslında. Çoğumuzun öyle bak evet. Ben de kariyerimmiş gibi. Bu arada sesle bir gariplik hissederseniz arkadaşlar ta Beşiktaş'tan Kadıköy'e mikrofonu taşıyıp e, kablosunu getirmemişim, kusura bakmayın onun için. E, hobi olarak ondan sonra kendi işimize dön... O, ben, tam bizim tanışmamız da az çok oralara denk geliyor. Evet. Bu Kenner Coffee'nin o zaman adı da başkaydı <gülüyor> öyle. E, o süreci biraz dinleyelim, nasıl kuruldu, ne amaçla kuruldu. Ne Aslında biz pandemiden önceden beri e, kendimiz için çalışmayı düşünüyorduk. Ama Mustafa, işte benim diğer ortağım farklı bir plan yapıyordu. Ben ayrı bir <gülüyor> plan yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> O da gelecek. Gelecek Mustafa'da. Mustafa. Gene abone olmamışsın. Tüm Mustafa'lar abone oluyor şimdi. Tamam. Pandemi zamanında aslında ben başka biriyle ortak olmayı düşünüyordum, beraber açmayı düşünüyordum. Mustafa da o zaman Gökhan'la beraber düşünüyordu. Ama bir sürekli böyle düşünüyorduk ayrı ayrı. Ondan sonra işte Arab pandemi falan girdi. Biz Mustafa ile o zamanlar böyle çok sıkı beraber çalışıyoruz. Gecemiz gündüzümüz ayrı gitmiyor. Çünkü çalıştığımız kafenin bütün işte bar kısmını beraber idare ediyoruz. Ondan sonra bir de bizim bu bir önceki yarışma döneminde de bayağı beraber vakit geçirmiştik orada. Ondan sonra Mustafa ile oturduk, konuştuk. Böyle bir şey yapabilir miyiz, yapamayız mez Ben de onun tabii o zamanlar öyle bir plan olduğunu bilmiyordum. Hı hı. O da yer ortağıyla konuştu. Sonra beraber üç kişi bu işe evet. girdi ki. Ama işte biz baştan beri şey düşünüyorduk. hani ilk önce kafe olarak girmeyi düşünürüz. Çünkü bizim tecrübemiz genelde kafe, kafe tarafındaydı, tarafından. eğitim tarafındaydı. Niye bu tarafa döndü peki? Niye kabul? Ee, aslında birazcık döndü? şartlardan dolayı bu hale geldi diyebilirim. Çünkü pandemi girdi hayatımıza. Pandemi girince de biraz işte kafe sektörü, daha doğrusu hizmet sektörüne atılım peki. yapmak biraz riskli oldu. Ayrıca e, bu bütün ekipmanlarımız döviz odaklı olduğu için biraz da piyasa bizi aslında buna zorladı. Kafe açabilecek bir yatırım Çok üretim bir yatırım evet istiyordum. üretim merkezine göre kat kat daha yüksek aslında biraz evet. daha güvenli bir evet, yatırım biraz oldu daha içinde? güvenli bir yatırım Değil mi? bizim için Güzel. O, kafe kısmını da şimdilik erteledik kahveciye geldik Ahmet bir kahve yok hadi hadi <gülüyor> Bu az önce şeyden de bahsettik, yani Mustafa'ya da yarışma döneminde çok daha fazla vakit geçirmeye başladınız. Evet. Sizi bir izlemeye gelmiştim, şeyde de. Kaçtı, 2019 müydü? 2019. Buraya tam böyle aramıza şeyi koyacağım, orada seni çekmiştim, story dik çekmiştim, <gülüyor> story koyacağım diye. Bu videonun esas amacı da şimdi bu seneki demleme şampiyonasına evet. hazırlıkları konuşmak. O nasıl bir tecrübeydi? Bir de... Ahmetcim galiba sen o sene e, diskalifiye oldun Mustafa evet. Üçüncüoğlu onu birazcık bahsetmek <gülüyor> ister misin bize neler oldu? Olur tabi önce şeyden bahsedeyim istersen bu kahve sektöründe böyle her sene yapılan bir takım yarışmalar var 5 farklı alanda yapılıyor bunlar işte barista şampiyonası, demleme şampiyonası, tadım e, yarışması var kahve kavurma var bir de tüp kahvesi Cezwey Brik geçiyor 5 tane yarışma var bunların işte her sene ulusal yarışmalarda birinci olanlar Dünyada yarışmak üzere gidiyor. Her Hı. sene dünyada da bu yarışmalar oluyor. Her ülkeden oluyor. bir kişi mi gidiyor? Ee, evet, her ülkeden bir kişi katılıyor. Genelde 30'dan fazla ülkeden katılımcı Hı. katılıyor bu yarışmalara, başvuruyor. Türkiye'de de her sene yapılıyor. Son 3-4 senedir bayağı da popüler. Ee, biz de işte ile işte Demleme yarışmasına katılmak istedik. Barista aslında çok daha uzun bir hazırlık süreci gerektirdiğinden dolayı biz çok katılmak Barista istemedik. Barista dediğimiz biraz da espresso tabanlı Evet, espresso, sütlü içecek, ondan sonra signature drink dediğimiz özel içecek bunları hazırladığımız. Demlemeyi ise aslında jüriye bildiğimiz demleme kahve yaptığımız. Yani elektronik bir ürün olmadığı sürece istediğiniz aleti kullanarak okay. demlediğiniz belirli bir süre içinde. İster V60, ister işte... Avero e de katılabilir Katılır miyim mesela? Tabii ki. Okay, tamam. Tabii ki. Bunun üzerine bir yarışma. Size böyle bir süre veriliyor yaklaşık 10 dakikalık. Bunların hepsini ayrı ayrı bölümlerde inceliyor da olacağız. Ya yani konuşuyor olacağız. Peki sen niye diskalifiye oldun geçen ee, sefer? oraya gidelim. geldim. O kadar <gülüyor> seni izledim. <gülüyor> ee, ya orada Ne bize... hata yaptın? Şanssızlık getirmiş şeyden başka bir açıklama Kesinlikle. Eylemi tanıdığımdan beri zaten işler yolunda gitmiyor. Bunu şu açıdan soruyorum bu evet. arada. Yani hiç tecrübesi olmayanlar da aslında ne kadar fazla detay olduğunu anlasın diye. Mesela sen nasıl bir detaydan elendin? Aslında benim orada bir iyi niyetim vardı. Daha doğrusu e, yaptığım kahveyi kontrol etmek istedim. O yüzden karafımda bir miktar kahve ayırdım ki yarışmadan sonra tadına bakayım. Ve jüriye nasıl kahve verdiğim hakkında benim bir fikrim olsun diye karafımda bir miktar kahve bıraktım. Ama benim karafımda bıraktığım kahve miktarı fazlaymış biraz. Ve e, jüriye servis etmem gereken minimum bir e, kahve sınırı var, o da yaklaşık 120 ml civarı. Ben ondan daha az kahve servis ettiğim için direkt diskalifiye oldum. Puanım finale çıkmaya yetse bile Yetim yani yetiyordu. Maalesef o, yetiyordu, evet. evet. Keşke, yetmeseydi. evet yani, keşke yetmeseydi, bazen diyorum. Bir tekrar özetleyeyim ben de, her 3 jüri üyesi var mesela. Orada her bir jüriye belli bir miktar koyması gerekiyor onu. 5 milim mi? 10 milim mi? Az koyduğu için Evet e, Diskalifiye oldu. Bunu da şundan dolayı belirtiyorum tekrar Ne kadar aslında detaylı bir Oylama ve şey süreci evet, olduğu bilinsin ki. diye Yani mesela ben jüriye kahve servis ederken Servis ettiğim karafa elimdeydi diye hijyenden puanım kırıldı mesela Bu seneki hazırlıklar başladınız mı? Ne zaman başlıyorsunuz? Nasıl olacak? Ya yani Yarışmanın tarihi daha çok yeni açıklandı. Bir hafta 10 gün kadar oldu Zaten açıklandıktan sonra biz direkt Kahve seçimine odaklandık ve şu anda belirlediğimiz 3-4 farklı kahve var. Onlar üzerine tekrar çalışacağız Mustafa'yla. Ee, ufaktan hazırlanmaya başladık diyebilirim. Hani en azından kahve seçim aşamasına geldik. Tabi daha sunumlarımızı hazırlamadık. Ee, bundan sonra işte bir daha sunum hazırlama aşaması olacak. Ondan sonra da sunumla kahveyi birleştirip pratik yapmaya başlayacağız. Bunların hepsine biz de şahit olacağız, merak etmeyin. Mustafa. Kahveyi unurduk. Mustafa. Ben... Mustafa abone ol diyeceksin bak. Aaa evet, dur. Evet. <gülüyor> i̇şte gördüğün gibi konuklar hatırlatıyor. <gülüyor> Mustafa. Son bir şey sormak istiyorum Ahmet. Mesela bu demleme yarışmaları, işte barista yarışmaları vesaire bunların kahve sektörüne sence bir faydası var mı? Yoksa biraz daha kahve sektörünün kendi içinde bir eğlencesi mi sence? Ne gibi bakmak lazım bu yarışmalara? Ya Türkiye için konuşmak gerekirse şu anda çok ıı, aşırı bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de daha böyle nitelikli kahve birkaç yıldır hayatımızda hani bize çok uzun bir süre gelse bile dünyaya kıyasla Avrupa'ya kıyasla özellikle daha çok yeni ama Avrupa ve dünyaya baktığımız zaman aslında burası şampiyonalarının işte bu tür yarışmaların halka olan etkisini görebiliyoruz çünkü orada yeni denenen bir yöntem direkt popüler olup. ...farklı çiftçiler tarafından denenebiliyor ve bu sonradan hem ev kullanıcısına... Kahvelin kurutma aşaması için ya, ya da şey o aşamaları evet, için Evet, yani doğru. o aşamalarda işte yapılan yenilik ya da yeni bir kahve variyatisi denendiği zaman... ...bu 2014 yılıydı sanırım ya da 2013'taydı. Yine Avustralya Barış'ta şampiyonu Sasha Sestik mesela... Hmm. ...şey yapmıştı, kahvesini farklı bir yöntemle fermente edip yüreğe sunmuştu daha kurutma aşamasından önce. Hmm. Hatta buna da Carbonic Maceration dedi. Şimdi şarap dönüşür. evet. <gülüyor> şarap yapım şarap fermantasyon yöntemiyle kahvesini fermente etti. O yıldan sonra dünyada bu yöntem bayağı popüler oldu. Şimdi da bile evet. Veya demleme tarafında işte benim bildiğim artık çok popüler işte kasuya mesela evet. yani kendi yöntemini geliştirip mesela bu demleme aletini de 2 sene önce demleme yarışmasında kullandı Japon bir barista. O sonra da bayağı çok... popüler oldu. Okay. Evet. Yani etkisi var sektörde, Türkiye'de henüz Evet Türkiye'de yansmadı. çünkü yenilik yapmak çok zor. Dünyada yenilikler yapılıyor ve bu uygulanabiliyor ama Türkiye'ye daha çok yapılan yenilikler geliyor ve onu burada başarılı uygulayınca aslında bir konuma erişiyorsunuz. Okay. Ama yenilik yapma aşamasında veya işte bu şampiyonaların son tüketici etkisi aşamasında çok da bir artısı yok diyebilirim. Tabi birazcık isminiz duyuluyor, birazcık çevreniz genişliyor ama dünyada pek bir etkiniz olmuyor. Güzel teşekkür, teşekkür ediyorum. Abi. Benim sorularım bunlar. Bugün Ahmet konuğumuzdu. Orta Mustafa ile de röportajcığımız ve diğer konulara değiniyor olacağız. Teşekkür ediyorum Ahmet bugün katıldığın için. Dükkanlı bize açtığın Her için. Her zaman beklerim Eyla. <gülüyor> Görüşeceğiz tekrar. Kendinize iyi bakın. Haydi sallan oğlum. Ahmet Sait'le röportajımız böyleydi. Umarım keyifli bir röportaj olmuştur. Merak ettiğiniz sormak ne var ne var kamera arkası ne var? Kamerası, Ahmet Sait'in soyadını söyler misin? Bir şey Tekin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Boğatekin. Ahmet ile Mustafa'ya sormamı istediğiniz ek sorular olursa bunları yorumlarda lütfen belirtin. İlerleyen videolarda bunları mutlaka dahil edelim. Bu seride dediğim gibi kahve hazırlanış ve sunuş hazırlanış videolarıyla devam ediyor olacağız. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ahmet, Sait, Boğatekin. Ha? He! Benden olmaz ya. Abone olun. Çana açın. Like, no dislike, like, like, ben görüyorum %100 görmek istiyorum.